Kalbinde misafir değilsin ki sen Acıyla gülmeyi bilir misin sen Sevgini haykırı Sen Ömrümce Gördüğüm Tek Güzelsin Sen Ömrümce Sevdiğim Tek gülüm Güzelsin Sen Sevgini Haykırın Gel diye bilsen Ömrümce gördüğüm tek gülü sen. Ömrümce sevdiğim tek güzelsin İçimde hasretin bitmiyor aşkın Dilimden düşmüyor sevdiğin şarkın Cümleler yetersin Aşkın Ömrümce Gördüğüm Tek Güzelsin Sen Ömrümce Gördüğüm Tek Güzelsin Sen Cümleler Yeter ersiz sözlerim şaşkın ömrümce sevdiğim tek güzelsin sen ömrümce sevdiğim tek güzelsin sen. sen ömrüm Ömrümce gördüm tek güzelsin